önünü gören şoförler gibi usta pilot oluyor. Bu kitabı okuyan hayatının bir ilişkinin anne baba ise anne babalığın karı koca ise karı kocalığın yöneticisi, yöneticinin uzmansa uzmanlığı kısaca kişi profesyonel olarak kendisinin şirketinin, ailesinin ilişkisinin, hayatının uzmanı oluyor. Uzman kadro. Yani buradaki bilgiyi kişiye Aktarıyoruz. Buradaki teknolojiyi gelişime açık bir şekilde öğretiyoruz. Kısaca kişilerin meslek sırlarımızı öğretiyoruz. Bugün bir diş doktoru kesinlikle sizin kendi dişinizi nasıl tedavi edeceğinizi öğretmez. öğretmez. Ama bizden koç olarak bir kişinin kendisini nasıl yol açacağını psikolog olarak da aynı zamanda farkındalığını ve öğrendiklerini ömür boyu nasıl kullanacak, nasıl yol açacağını Çeviri